Allah bizden şunu istiyor Kur'an'da, samimi olmamız. Samimi olursak Allah bize bütün yollarını açacak inşallah. Allah katında en iyi olanız, en takva olanınızdır diyor Allah, Cenab-ı Allah, şeytandan Allah sınırırım. Takva olmaya gayret edip Kur'an ahlakını iyi yaşamaya gayret etmek, Allah'ın rızasını hedeflemek. Dünya zaten çok kısa, ömür de çok kısa. Gelip geçici olan bu dünyada en güzel şey Allah'ın rızasını kazanmak. Tam böyle aşağı yakışacak olan budur. Allah aşkıyla bu dünyadan ahirete inşallah cennete gitmek inşallah. Allah nasip ederse ama hepsinin üstünde Allah'ın rızası. Müminin tek hedefi Allah'ın rızası olması gerekiyor. O ne isterse olsun. Cennet istiyorsa biz cennetine koyar, isterse cehennemine kor Ama biz ondan cennet umuyoruz tabii inşallah.